Burada, 37 sayısını temsil etmenin bir yolunu görüyorsunuz. 37 sayısının burada 1, 3'ü var. Burası onlar basamağı. Bu 3, 3 adet 10'u temsil ediyor. Bakın, burası 1, 10, burası da 10 ve burası da 10. 3 tane 10, yani 30. Bunların her biri 10. Sayalım, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 7 de birler basamağında. yani 7 tane 1'i temsil ediyor. Burada görebiliriz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yani 37 eşittir 3 tane onluk. Morla yazalım. Artı 7 tane birlik. Peki 37'ye bir sayı eklemek istersem? 37 artı 2 ne olur? Kaç tane onluk ve birlik olacak? 2 ekliyoruz. Yani 2 tane 1. 1, 2. Yani hala 3 tane 10'umuz var. Bunu yazalım. Ama şimdi birlerimiz değişti. Kaç tane 1 oldu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 tane 1. Yani, 7 tane 1 artı 2 tane 1. 9 tane 1 etti. Ya da, 37 artı 2 eşittir 3 tane onluk yani 30. 3 yazalım ve 9 birlik. 30, 9. 3 tane 10 ve 9 tane de birimiz var. 39.